Selam arkadaşlar, sevgili kova arkadaşlarım, zodyan özgürlükçileri. Ben Şengül, Şen Tarotları kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım. Efendim sizler için Haziran ayında kova burcunun güzellerini neler bekliyor? İstekleri gerçekleşecek mi? Hayallerine kavuşabilecekler mi? Hayallerine, dileklerine. Şöyle sizler için önce çay, ardından da tarotumu açmak istiyorum. Görüyorsunuz. Gözünüzün önünde açıyorum. Sevgili Kova Burcu'nun güzelleri. Benim videom yan mı çekiyor? Ha, onu da anlayamadım canlar. Neyse fark etmez. Yanlı veya düz. Evet şöyle biraz sıvısını alalım. Alalım güzeller. Hmm. Sizin sıkıntılar baya bir yayılmış. Bakın. Yarıya dahi gelmemiş. Baya hayatı karışık olan. Fakat hayatının karışıklığını geçmişten gelen sıkıntılarını geride bırakmış olanlar da var bu da var şöyle bardağımızı çevirdiğimiz zaman onlar altta kalıyor hala sıkıntısı devam eden hayaline kavuşamamış moralini alamamış kova burcu arkadaşlarımız var ama merak etmeyin canlar dev bir kuş kanatlarını açmış üstünüze doğru gelmekte biraz da engel var bu engelleri de aşalım hala sıvı geliyor canlar Şöyle bir göz gezdirelim bir bakalım bir yandan da döküyorum vallahi döküyorum. Ya benim bu kamerayı yan mı duyuyor, onu anlayamadım ben canlar şöyle bir pardon diyerekten her neyse artık siz benim sesime bakın. Canlar sevgili kovalar zeki kovalar baya bir karışık çıkmış. Hmm, evet muradını alamamış olanlar iki müklüm duruyorlar ah canlarım benim ya evet dev kuş bakın tepenizde burada sizin fakat hala daha engeller var ve engelleri aşamamışsınız aşılacak o da aşılır en azından karanlık görüntüsü gitmiş sevgili ev hanımları ki öyle görülüyor özellikle ev hanımları daha çok bayan figürü vermiş burada 3-4 kişi 4 kişi mi Tabii ki de 4 kişi değil 100 insanın 40'ı öyle farz edelim canlar Tabii ki 4 insan değil binlerce yüzlerce Kova burcu insanlar var. Bazı arkadaşlar da iğne üstünde derler ya da diken üstünde duruyor derler. Bakın düştü, düşecekler aşağıya. Özellikle de bey'ler biraz böyle borç harç içindeler. Gitti, gidiyorlar. Yıkıldı, yıkılacaklar lütfen. Lütfen salmayalım. işimize gücümüze verelim. Adında i harfi olanlara çok çok çok güzelin üstünde haberler gelecek. Böyle sürprizli haberler, güzeller. Hem katle alakalı hem de balıkla alakalı adında, soyadında i harfi olanlara çok güzel haberler gelecek. Bu şehir dışından gelebilir, yurt dışından gelebilir. Çünkü bayağı bir uzakta çıkmış. Sevgili canlar şöyle bir bakalım. Evet bir göz gezdirelim. Çok bayağı bir derin şekiller çıkmış. Sizler. Birinci sıkıntıyı atlatmışsınız. Tam atlattık derken ikinci yığılmış üstünüze. Hani derler ya dert gelince üst üste gelir. Ah benim kovacıklarım. Hepimiz aynıyız ya valla. Yani dört dörtlük yaşantı yok. Dört dörtlük yaşantı yok. Gelelim kova bayanlarımıza. Çalışan kova bayanlarımız güzel, harika. Kazanmaya başlamışlar güzel güzel. Çok güzel kazanıyorsunuz. Hatta hedef belirlemişler. Ben Zafer yapacağım. Ben başarı yapacağım. Yapacaksın güzelim. Yalnız biraz daha engellerin var. Bu engelleri aştıktan sonra bak burada aslan başı çıkmış. Güç senin. Ama arada birazdan bir mesafe var. Öyle hemen olmayacak. Örneğin atıyorum. Bir yıl sonrasında böyle bir şeyi başaracaksın canlarım benim. Canlarım aslanın kafası çıkmış. Gövdesi yok. Resmen siz de aşağıdasınız bakın bir hedef belirleme durumunuz var sevgili Kova Burcunun çalışan bayanlar ama güzel yani işin gücün güzel güzel harika işinin gücünü güzel yapıyorsun gelelim aşk hayatına iş hayatına gelince bakın onu da geçmeyelim iş hayatında sevgili Kova bayanları tamam işini gücünü güzel yapıyorsun fakat düşmanlarını da hatırlatırım bak burada köpek kılığında hemen bir üstünde de düşmanın var düşmanının arkasında da yine düşman var düşmanların olduğunu hatırlatırım iş hayatında bebeğim güzellerim benim canlarım sizin bir tane deveniz çıkmış yalnız bu deve ne ilginçtir ki deve araya sıkışmış araya bakın üstünde bir kara bulut gibi bir çizgi sanki bir harfiyat yığıntısının altında deve kalmış ama siz hem harfiyat yığıntısını hem deveyi altta bırakıp yukarıya çıkmışsınız e senin gibi deveden de hayır geleceğine gelmez olsun. Ben kendi işimi kendim hallederim dercesine yukarıya çıkmışsınız, iyi de yapmışsınız. Çünkü bu devenin kendine hayrı yok. Size ne hayrı olsun? Ha işte buyurun araya sıkışmış. Ama siz de kurtarmışsınız kendinizi. Merak etmeyin canlar. Gelelim çalışan Kova burcu beylerimize. Aman Allah'ım, aman tanrım. Burcu beyleri bu korku da neyin nesi? Güzel kardeşim niye korkuyorsun? Niye böyle tedirginsin? Bir de hırsa kapılmış, karman çorman birbirinize girmişsiniz. Ticaret savaşı mı yoksa terfi savaşı mı bu, bu neyin nesi? Ama merak etme destek göreceksin. Kimden? Ailenden destek göreceksin. Veya herkes ailesinden destek görmez de patronunuzdan destek görebilirsiniz. Bir iş arkadaşınızdan, bir dostunuzdan Size destek verecek, onun desteğiyle kazanacaksınız. Çok güzel, ev da süper çıkmış sizin. Destek görecek olan bir evde eşinizle falan gayet iyisiniz, güzel, harika çıkmış. Küçük küçük balıklarınız var, barışlar çıkmış sizde, evet barışlar çıkmış. Karşılıklı, çok güzel, harika, sevgili kovacıkları biraz karışık çıkmış ama barışlarınız var. Uzaktakilerde de barış var, yakındakilerde de var. Baya bir hasretli barışlar bunlar. Güzel güzel barışlarınız çıkmış. Küs olduğunuz kişilerle belki boşanıyorsunuz da boşanmayı bile durdurabilirsiniz. O derecede sarılmalı barışmalar çıkmış. Ne kadar güzel. Harikasınız ya. kova burcunun genç delikanlılarına ortak işler mi yapıyorsunuz? Ortak noktada anlaşmalar sağlanmış burada. Gayet iyi görülüyorsunuz. Delikanlılar güzel güzel işleriniz var yalnız. Aşk hayatınızda Öncesinde yıkımlar meydana gelmiş. Kandırıldınız mı? Yoksa yolunuza çıkan talepler size göre mi değildi? Hayal kırıklığına mı uğradınız? Geçmişti. Bunlar yaşanmış. Ama artık bundan sonra planlı, projeli hareket etme kararı almışsınız. Ben kandırılmayacağım. Kesinlikle emin olmadığım kişilerle aşka atılmayacağım kararı almışlar delikanlılar. Tamam o da güzel. Zaten şu anda öyle bir şey görülmüyor. Bir süre sonra Tombul bir balık size doğru gelecek canlarım benim. Tombul derken hani şişko kişiler gelecek anlamında değil. bayağı bir yüklü. Hani maddi manevi kişinin elinde mesleği vardır. Çeyizi yerindedir. Sıkıntısı yoktur. Bu tür kısmetler yolunuza çıkacak. Buna da bizde okkalı tombul derler canlar. Öyle şişkomişko anlamayın yani. Gelelim genç kızlarımıza. Bazı genç kızlarımız... Muradına erecek. Haziran ayı içerisinde çok güzel Murat yapacaklar. Ama bazıları kuşku içindeler. Ama erkek arkadaşlarından, ama nişanlıları, ama sözlüleri onun hayatında birilerinin olduğuna dair veya nişanlısının, sevgilisinin başka birinde gözü olduğuna dair kuşku içinde çıkanlar var burada. Şimdi bu konuda ben bir şey söylemeyeceğim. Evet veya hayır demeyeceğim canlar. Hep de öyle de şey yapmayalım da hani ben bazen şey yapmayalım derim. <gülüyor> Geçmişi örtü çekeceksin güzelim. Geçmişi örtüyü çektikten sonra mutluluğu yakalayacaksın tamam mı? Onu sen zaten anlarsın ne olduğunu. Gelelim ev hanımlarımıza. Ah benim ev hanımlarım. Burcunun ev hanımları. Bu gözyaşı, bu pişmanlık, bu dizleri dövmek neyin ne Allah aşkına. Hepinize söylemiyorum ama 100 insanın 30'u diyelim. Ev hanımları, güzel insanlar, eşlerinizle mi aranız bozuldu? Boşanma üstüne mi geldiniz? Ne bileyim böyle bir bozukluk meydana gelmiş ama pişmanlık duyuyorsunuz. Kova bayanları, ev hanımlarına söylüyorum bunu pişmanlık durumunuz var. Bir süre sonra hatta korkacaksınız siz sevgili bayanlar. Eşinizi veya partnerinizi kaybetmekten korkup karşı tarafa, bir selam veya bir mesaj, bir telefon açma, bir haber gönderme gibi barış teklifini siz uzatacaksınız. Karşı tarafa karşı taraf hemen size evet demeyecek. Böyle bir bıkkınlık, bir bunalım, bir yani lan ama yani. Evet demeyecek size, hemen evet demeyecek. Daha sonrasına bakarız canlar. Şu anda evet görülmüyor. Karşınızdaki bu insan sizin uzattığınız zeytin dalına... Evet cevabı vermeyecek. Önce bir vermek isteyecek. Daha sonra yok. Biz birlikteliği başaramıyoruz. Ben buna evet dediğim an yine aynı şeyler yaşanacak. Düşüncesiyle kendini yine köşeye çekip bir anda yıkım gerçekleştirecek bu insan. Ben de bunları söylemek durumundayım canlarım ya. Şimdi gördüm sonunda söyleyeceğim yani. Hemen arkasını dönüyor. Çöküyor olduğu yere. Neyse ya, yapacak bir şey yok canlarım benim. Evlilere gelince sevgili evli kovalar sabırla öyle bir hale gelmişler ki kaderlerini değiştirmişler. Birçok evli kova çiftlerimiz sabırla borçları mı vardı, borçlarını atlatmışlar, sıkıntıları mı vardı, aralarına giren mi vardı, ne vardıysa sıkıntılıyı her şeyi bir şekilde sabırla, atlatmayı başarmışlar çok güzel onlar da artık zirveye doğru gitmişler hiç merak etmeyin güzel tertemiz yere doğru gidiyorsunuz ben her zaman söylüyorum zaten hiçbir şey hayatımızda kalıcı değil canlar hayatımızda kalıcı değil sağlık olarak yatan birini görmedim cenaze çıkmamış kötü şeyler çıkmamış ufak tefek rahatsızlıklar yalnız köpekler çıkmış dediğim gibi az önce de söylediğim gibi üç tane köpek var lütfen düşmanlara dikkat edelim bunlar zaten hayatımızın eksilmeyecek parçaları yapacak bir şey yok bir tane de gizlenmiş kedimiz var buna da dikkat edelim neymiş bu gizlenmiş kedimiz akrabamız dost zannettiğimiz komşumuz en yakın arkadaşımız bunlar yani bunlar benden size zarar gelmez canlar bu yakın çevreden çevre hayatımızın merkezindekilerden kuş kullanacağız tamam mı İki yüzülerden, bunlara, bunlara dikkat edelim canlar. Bunlara dikkat ettiğimiz an sıkıntı yok demektir. Evet. Biraz böyle sağlığı konusunda ikilemle kuşkuda kalan kova arkadaşlarım var. Merak etme. Lütfen öyle kuşku duyma. Sağlığımız çok da kötü çıkmamış. Ha, hastanede yatanları saymıyoruz. Onlar Allah da. Allah şifa versin. Canlarım benim. Sevgili kova arkadaşlarım. Onlar Allah da. Örneğin yoğun bakımda yatanlar var. Ben diyemem ki o insanlar yüzde yüz sağlıklı. Bizim işimiz bizim gibiler. Değil mi canlarım? Şimdi yapacak başka bir şeyimiz yoktur. Evet ne dedim az önce? İş hayatında düşmanlar var. Lütfen dikkat edelim. Canlarım benim. Yine söylüyorum benim çayım, kahvem, tarotum. iki tane geldi öyle olsun bakalım hadi mutlaka birbirini takip eder. Evet, sevgili kovacıklarım, özgürlükçü kovalar. Hep etki, hep etki altındayız arkadaş ya. Şöyle bir şey gelse de şöyle bir sevinsek değil mi canlar? Neyse bakalım iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumu. Bu da dilek kabulü. Bakacağız ona. O da tabii kabul olmadı daha bakacağız. İş hayatında Sevgili kovalar, bay bayan hepinize söylüyorum. Baya bir mücadele içindesiniz. İşinizi, gücünüzü güzel yapıyorsunuz. Tıpkı azizinin de söylediği gibi işinizde, gücünüzdesiniz. Baya bir mücadele halindesiniz. Kendinizi ispatlamaya çalışıyorsunuz bay bayan hepinize söylüyorum. Niçin? iş hayatında düşüş olmaması için. Pişmanlıklar duymamak için. E kolay mı iş hayatını kurmak? O kadar mücadele veriyorsunuz. Kolay mı? Bakın Evini, yuvasını, işini, gücünü, mesleğini seven insansınız. Fakat düşmanlar yakayı bırakmıyor değil mi? Kıpkı burada saklanan kedi gibi buyurun düşmanlarımıza karşı dikkatli oluyoruz değil mi kovacıklarım? Pişmanlık yaşamamak için işimize, gücümüze iyi sarılıyoruz diyor kartımız. Lütfen, lütfen işimizi sevelim. Ne kadar işimizi güzel yaparsak, akıllı, akıllı selim davranırsak, ne kedi tanırız ne de köpek tanırız diyor. Bitti. Bitti bu kadar. Her şey durum resmen ortada. Gelelim aşk hayatımıza. Ben size şöyle söyleyeyim canlar. Bakın az önce de söylediğim gibi örneğin boşanıyorsunuz. Mahkemeniz var. Bakın bu mahkeme. Mahkemeyi de durdurabilirsiniz. Çünkü sarılmalı barışmalar çıkmış burada. bayağı özlem giderici barışmalar çıkmış. Ne olur vazgeçemezsiniz birbirinizden. Mahkemeyi durdurup barışabilirsiniz. Artı bazı kova arkadaşlarım bekardır. Hayatlarında kimse yoktur. Kendilerine göre gerçek aşkla tanışabilirler. Tanıştınız mı? Dünya kadar mutluluk. Doğru yolda olduğunuzu söylüyor. Bakın kartımız. Aşk hayatı bu. Gerçek aşkla tanışabilirsiniz. Canlarım benim. Eşinize de aşık olabilirsiniz. ya Böyle bir şey var mı? Bekarlar için hepinizi kapsıyor bu. Gerçek aşkla tanışabilirsiniz. Dünya kadar mutluluk hissedebilirsiniz. Bu mutluluğu kaybetmekten korkabilirsiniz. Korktuğunuz için sevdiğiniz insanlarla bulunduğunuz ortamdan başka bir diyara gitmek isteyebilirsiniz. Güzel kardeşlerim bakın şu özellikle şu ikisi sizin Haziran ayı içerisinde gerçek aşka rastlayacağınızı, aynı yolun yolcuları olacağınızı, yani doğru yoldasınız diyor bu kartım. Bu dönem yolunuza çıkan adaylarınız veya talipleriniz aşk, meşk her neyse doğru insanlar diyor. Kartım bunu söylüyor. Gerçek aşk, doğru insan. Lütfen korkmayalım. Sevgi varsa, aşk varsa korku yok. Kaçmak yok. Sadece ne yapıyoruz? korumayı alıyoruz sevdiğimizi ve kendimizi aşkımızı gelelim sağlık durumuna bazı arkadaşlarım ellerinden kollarından bacaklarından rahatsız olabilir göz rahatsızlıklarınız olabilir bakın önünüzü göremiyorsunuz göz rahatsızlıklarınız mı var lütfen kendimize değer verelim kendi gönlümüzü kendimiz alalım kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz ne yapıyoruz doktorumuza gidiyoruz hastaneye gidiyoruz Muayenelerden geçip kadersel olarak şanslı yere doğru gitmemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Önceden önlem. Sağlığımız için. Bakın kader çarkı çıkmış. Doktora gittiniz mi? Gittiniz. Doktor diyor ki, ya sizin şuranızda şu rahatsızlık var. Kader çarkı diyor ki, olabilir olabilir. Bu evrenden gelen bir rahatsızlık lütfen bunu kabul et sakın isyan etme diyor anlatabiliyor muyum sevgili kova arkadaşlarım veya bir yakınınızın başına gelebilir kadersel diyor lütfen bunu kabul et bunu şengül yapmıyor bunu tarot yapmıyor çevren yapmıyor bu evrenden geliyor kader doğum olduğu kadar ölüm hepimiz için dünya kimseye kalmaz canlar. Ne yaşadık okar, ne yaşanırsa yaşansın sağlık açısından lütfen kader diyor kader. Bazı arkadaşlarım için kaderi kabullen diyor. Bazı yerde rahatsızlıklarınız çıkabilir. Bunları kabullenin ya da şanslı yere doğru gitmek istiyorsan lütfen doktora gideceksin, sağlık kontrollerinden geçeceksin, kendi göbeğini kendin keseceksin. Kendi doktorun kendin olacaksın, kendine bakacaksın, sağlığına dikkat edeceksin, şanslı yere doğru gideceksin diyor. Ama bir yerde de şunu söylüyor, kendine bakmazsan, kendine dikkat etmezsen, sağlığını umursamazsan sakın kadere yüklenme diyor. Burada kaderin suçu yok, biraz da kendimize kendimiz bakacağız diyor. Ah benim güzel kardeşlerim, sağlık durumu da işte bu. Lütfen, lütfen sağlığımız ne olursa olsun, kolumuz darsa, başımız darsa, doktora gidelim. Bizlerin yapabileceği bir şey yok. Tıpcılara başvuracağız. Yapacak bir şey yok. İhmal yok. Tamam. Hadi bakalım. Gelelim benim kovacıklarımın Haziran ayı içerisinde istekleri, hayalleri, dilekleri gerçekleşiyor mu? Pek bu kartımız gerçekleşeceği yönünde haber vermez. Bu kartımız ne der? Benim kovam etki altında kalmış der. Ama aşık olduğunuzda aşık olduğunuz kişiyi hayal ediyorsunuz. Ah keşke gelse de şöyle bir evlensek veya sevgili olsak veya aşk yaşasak veya bir yerde bir ev gördünüz. Onun etkisi altındasınız veya bir otomobil gördünüz, bir iş gördünüz. Herhangi bir şey Haziran ayı içinde bunun etkisi altında kalma durumunuz var. Küçük bir miktar da olsa bu size birazcık böyle birazcık acı çektirebilir canlarım. Çünkü acı çekme kartıdır. Sevgi acısı çekme kartıdır. Artık neyi çok istediyseniz ona ulaşmak için Haziran ayı içinde bir miktar sizi dalıp dalıp götürebilir uzaklara hayallere dalmanıza sebebiyet verebilir hani ben size da olacak da diyemiyorum böyle bir miktar sizi hüzünlendirebilir ama diyemem ki yo sizin hayaller gerçekleşmeyecek yok canım böyle bir şey yok binlerce milyonlarca kovayı hitap ediyorum Tabii ki de gerçekleşecek daha ne olsun gerçekleşmiş işte iş hayatında aşk hayatında sağlık hayatınızda güzelliklere doğru gidiyorsunuz güzeller daha ne olsun dört dörtlük yaşantı yok hiçbirimiz için yok bu yeni bir dünya diyor bakın melekler lütfen kader çarkı yeni bir dünyaya gideceksin diyor dünya dünyaya çekecek sizi meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar Işık, bolluk güzellik dolu bir dünya bunu çoktan hak ettin diyor evet sevgili kova arkadaşlarım güzel insanlar Biraz sabır. Belki Haziran'ın içerisinde tam istedikleriniz yerine gelmeyebilir. Ne olur? Haziran'da olmaz, Temmuz'da olur. Temmuz'da olmaz, Ağustos'ta olur. Ama mutlaka olur. Lütfen inançlarımızı yitirmeyelim. Evet sevgili kova arkadaşlarım, zeki insanlar, güzel insanlar, güzel kalpli insanlar. Efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılımımı beğendiyseniz